Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdu en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu kutlu güne kavuşmanın enderin derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.